Altay Tank 50 motorumuz için ki biz bunu 110'luk yaptık değil mi? Doğrudur. Bununla ilgili bize bayağı sorular geldi takipçi arkadaşlardan, bu motorun kullanıcılarından. Arkadaşlar bize şunu soruyor, en önemlisi. Diyorlar ki biz bu motoru sürerken vitesleri doğru mu değiştiriyoruz, vites değiştirmede dikkat etmemiz gerekenler nelerdir? Vites geçişlerinde gazı bırakarak vites atmaları gerekmekte. Gazı bırakmadan vites attıklarında motor öne doğru evet. ilerler. Gazı kesecek, vitesi atacak, ondan sonra gaz vermeye devam edecek. Tamam. Deprej ayarı var. Hatta bu tarafta, o kapağın altında değil şurada, şurası deprej baskısı ayarıdır. Burada yetkili servislere gidip deprej ayarı yaptırabilirler. Evet. Öyle olunca o sorun sıkıntı ortadan kalkıyor Kalkar. Mu? Tamam. Sonra bir diğer arkadaş diyor ki, ben diyor motor gaza basmadığım zamanlarda yığılıp kalıyor. Çok sinir bozucu bu diyor. Gaza da basınca vites ani geçiyor diyor, motor yerinden fırlıyor diyor. Ne yapmam lazım diyor. Tamam, düşük viteste kullandığı için mesela örnek veriyorum. Üçle gidecek yerde hız üçüncü vites istiyordur ama kendisi ikinci viteste gidiyorsa gaza basmadığı zaman motor yığılır. Vites geçişlerine de dediğimiz gibi depreje ayarı yaptırmalı. Depreje ayarı Tabii yaptırmalı. Ki. Gaz açtığımda saniyelik gaz kesiyor, servis yakıttandır demiş. Yakıttan olabilir Başka mümkündür. bir sıkıntısı olabilir mi? Saniyelik gaz kesiyor sonra aynı hızda devam ediyor diyor. Büyük ihtimal yakıttan olabilir, yakıtı kirlidir. Biz onun için genellikle depoyla benzin musluğu arasına yakıt filtresi takıyoruz. Yakıt filtresi taktırmasını tavsiye ederim. Sonra bir arkadaşımız demiş ki ışıklara yaklaştığımda demiş motor sıcak olmasına rağmen devir çok düşüyor sonra toparlıyor. Bunun sibop ayarlarından olduğunu düşünüyorum doğru mu demiş? Devirin çok düşmesinin sebebi sibop ayarlarından olabilir. Ama onun yanı sıra genellikle karbüratör 16 düşük olduğu için Hı -hı. roll ayarı yapılmalı. Durduğu yerde düşük seviyede sayıyorsa devri. Hı -hı. Bir, az bir şey altının yükseltmesinde fayda var. Tamam. test dişli değişimi, motosikletin performansını yüzdelik olarak örecek olursak %10 ile %15 olarak da Üzerindeki lastik ebatı ile aynı olmalı. Üzerindeki lastik ebatı aynı olmalı? 2.75 olmalı. 2.75. Evet. Daha seri gitmek istiyorsa, genellikle asfaltta kullanmak istiyorsa ya da asfaltta kullanıyorsa 2.50 lastikle takabilir, biraz Hı. daha incedir, motoru yormaz. Lastik inceldikçe motor serileşir, lastik kalınlaştıkça motor yorulur. Far, i̇ncelik kalınlıktan dedi, kastımız da lastiğin ebatının incelik kalınlığı değil. Eninin genişlemesi ve incelmesi. Hı. Yani 2.50, 2.25 incedir, 2.75, 300'e kalındır. Far için ayrı bir düğme koymak istiyorsa buradaki far bağlantılarında şuraya ya da şuraya ayrı bir düğme çekip bağlayabilir. Biz yapıyoruz, mümkün işlemlerde devamlı açık kalmasından bazı müşteriler şikayetçi. Tabii. Ama Avrupa genelde yasalara Euro 4 olduğu için açık kalmak zorunda Fabrik açık şöyle. Bunun ama maliyeti ortalama ne kadar eder? Ya bunun maliyeti nedir? Bayden bayyet, servisten servise değişir ama ortalama 50-60 lira böyle evet. bir maliyet çıkacak. USB takıyorlarsa konjektörlü 12 volt çeviren USB'ler var. Onlardan takılmalı. Motorun aküsüne zarar vermemesi için işte konjektörlü dediğimiz elektriği kendi ayarlayan USB'lerden takmalarız lazım. Sabahları sibop sesi gelmez. O farklı bir sestir. Motorda swap sesi ısınınca aslında gelir. Isındığı zaman swap sesi gelir, soğukken swap sesi gelmez. O farklı bir sestir. Ya motor açma diye bir şey yok, sadece motorun alışması var. Motoru zorlasın biraz, devreni buldursun fites geçişlerinde. Onun dışında da dördüncü fiteste biraz zorlasın motoru. Tatmin etmiyorsa kendisini, arka dişlisini değiştirebilir. Tamam ustam, son olarak biz Altay tam kullanıcılarına tavsiyem var mı başka? Altay tak kullanıcılarına tavsiyem, güzel motor seçimi yapmışlar. Çok dayanıklı bir motor. Bakımlarına düzenli yaptırmaları, yağlarını erken değiştirmelerini tavsiye ederim. Kaliteli yağ kullanmalarını tavsiye ederim. Bunun yağını kaç zamanda bir değiştirmemiz gerekiyor? Koyduğunuz yağa göre değişiklik gösteriyor. Aslında Castrol markaları var, Motul var, Tempoil var. Markadan markaya değişiyor. Da... Kalitesi ne zaman ne kadar iyiyse yağın Yağ değiştirme mesafesi de o kadar artar. Örnek bunun... veriyorum. Bazı yağlarda 1000 km, bazı yağlar 1500 km'ye kadar kullanılabilir. Bu arabalarda var ya 10-45-30 falan. Bunda ya, hangi? Bunun iyi? iki farklı. O senin dediğin arabalar özel. Bunun motoru ne oluyor? Bunun motoru bunun da 20-50 koyan var, 15-40 koyan var, 10-40 koyan var, esterli var. İdali Ester estersiz var. 20-50 kalın olduğu için genelde yazın kullanılır. 10-40, o da yazın kullanırlar. Çoğu kullanıcı. Kalın yağı yazın. İnce ya kışın kullanmalarını tavsiye edersin olmalı. Tamamdır. Teşekkür ederim. <gülüyor>